O bir girişimci ve yatırımcı, aynı zamanda mentor ve iş geliştirme konusunda bir uzman. Karşımızda Münteha Adalı var. Merhaba Münteha Hanım, nasılsınız? Harikayım siz. İyiyiz, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. De. İşte kadınlarla bu video röportajı kabul ettiğiniz için ayrıca çok mutluyuz ve çok sevinçliyiz. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Bugün biraz renk katayım diye bu Şubat ayının karlı gününe yeşil giydim. Genelde hep siyah siyah çıkıyorum. İnşallah birbirimize moral vererek güzel bir söyleşi yaparız. Çok güzel valla içimiz açıldı ne güzel yeşil yeşil. Zaten sizi görmek bizim için en güzel mutluluk kaynağı. Ben evet. sizi tabii ki tanıyorum ama bizi izleyenler için bu videoyu hazırlıyorum. Bu yüzden de sizi onlara tanıtalım istiyorum. Mütteha Adalı kimdir, nerede doğdunuz, nasıl ailede büyüdünüz, eğitim ve kariyer hayatınız nasıl ilerledi bize anlatabilir misiniz? Seve seve zaten e, herhalde benim hayatımda en çok ilgi çeken kısım da Siverek, sekiz çocuklu aile. işte e, ilk ve orta eğitimini orada tamamlayıp sonra İstanbul'a gelme sürecim ve İstanbul'da kök salma hikayem çok e, ilgi çekiyor. Daha çok Anadolu'da gelen gençlerin bana en çok sorduğu sorularda burada yatıyor. Nasıl kendi gerçeğinden çıktın ve İstanbul'da var oldun diye. E, Siverek'te doğdum, e, ortaokulu bitirene kadar da oradaydım. E, Siverekli e, bilinen e, hani orada köy sahibi e, çiftçi bir ailenin kızı olarak dünyaya geldim. E, yedinci çocuğum. Yedinci çocuk olmanın çok büyük e, avantajlarını gördüm. Küçük olmanın. Küçük olmak hem zordur hem de acayip keyifli ve özgürlük veriyor insana. Çünkü benden daha büyük e, ablalarımın yaşadığı hiçbir sorun benim sorunum olmadı. Hikayemin içinde bile yoktu. E, o yüzden onları seyrederek İlk eğitimimi öyle aldım diyeyim aile için hatta bazen espri yapıyorum. Bizde kadın dayanışması ailede başladı. Yani altı kız bir de anne, işte iki erkek kardeş ama kadınların çokluğu orada bir arada olmak ya da birbirinizi desteklemek, birbirinizi geliştirme konusunda da önemli bir şeydi. Siverekte olmak benim için muhteşem bir şeydi. Bunu orada yaşarken değil, oradan çıktıktan sonra fark ettim. Çünkü insan bazen elinin altındaki şeylerin kıymetini bilemiyor, onu kaybedince. Benim kaybım tabii benden büyük ablalarımın okumak için memleketten çıkıp hayat bulma ve geri dönme macerasında ben de kendi sıramı bekliyordum. Sıram gelene kadar da hep hayal kuruyordum ya da benden önce İstanbul'u büyük şehir görenlere de hep sorular sorardım. İşte caddeler nasıl anlatırlardı, kocaman büyük caddeler diye. Ee, tabii hep özlemle ve kendi bulunduğumuz noktada, o çemberden, o kutunun içinden nasıl çıkacaksınız, zıplayacaksınız da kendi yolunuzu bulacaksınız kısmı hep muammaydı. Muammaydı ama ben hedefime kilitlenen birisiyim. Yani hayatımın iyi olacağına hep inandım, halen de o motivasyondayım. Ee, ben şöyle diyorum, ben ne yaparsam iyi olacak, ne yaparsam mutlaka faydasını hem başkaları hem de ben göreceğim diye belki hoşullandırma, e, niyetler de insanların aslında yolunu belirlemekte çok önemli bir şey. E, orada okurken, orada yaşarken diyeyim, her şey benim normalimdi. Ben bunu bütün konuşmalarda da söylüyorum. Yani Güneydoğu'nun benim yaşadığım yıllarda bir gerçeği vardı. O gerçeği içinde var olmak da bizim gerçeğimizde. Yani orada Güneydoğu'daki olayların başlaması, benim ergenliğim... Ee, çevrede duyduğum olaylar, bir, bir film şahit oldum. Yani biz askerlerle birlikte okula gidip gelirdik. Sokakta sürekli işte askerler koşar, şarkılar söylerlerdi. Ondan sonra, sonra faile Meçhuller, sonra güneydoğu'da o büyük olayların patlaması. Ben tabii bunları orada yaşarken sorguladığımı hiç hatırlamıyorum. Çünkü bazen insan çocukluğuna gidip, ya ben ne hissediyordum? Annem babam ne hissediyordu? Ben orada kendi dünyamdayken aslında büyüklerin yaşadığı trajedi, anne baba olunca anlıyorsunuz. İstanbul'a geldiğimde benim yaşadıklarım aslında hiçbirisi normal değilmiş. Ve insanlar bunu duyduklarında nasıl yani benim için silah sesi de çok normaldi. E, ölüm de normaldi. E, ondan sonra işte bu faili meçhuller her şey, hani yaşadığınız ortama uyma kanunu diye bir şey de var. E, neyse İstanbul'a geldiğimde e, kendimizi e, isteyerek de gelmedik aslında. Ailem de olaylardan dolayı e, geldi İstanbul'da. Yoksa ben okumak için gelmiştim, yoksa okul bitince bizler de dönecektik. E, bir anda kendinizi büyükşehire adapte etme durumunda Yine ben hep gözlemci ve seyirci kaldım. Çünkü ailede çok büyük vardı. Ve onların hiçbir şey aslında bakalım da trajedi değil ama benim kendi ruhumda, kendi o çocuk ruhumda benim biriktirdiklerim hepsi aslında beni bugünkü müntahi var etti. Tabii ki sorguladığım çok şey oldu. Orada çok şeyken hiç olmayı görüyorsunuz. Kaybolmayı görüyorsunuz, kalabalıklar içinde e, kimsiniz, kimliğinizi arama. E, bunu aile büyüklerin falan böyle sohbetlerim ve videoları seyredince ya sen ne anlatıyorsun? Sanki hani yokluk çektik de trajedi. Ya trajedi benim kendi ruhumdaki trajediydi. Yani düşünsenize de elinizde neler olduğuna bakıyorsunuz. İstanbul'da e, elinizde var olanlar para yetmiyor. Yani işte Siverek devrim orta ortaokulundan mezun olmak bir şey değil. Ya da sizin oradan gelmeniz de bir şey değil. E, sanki hep eksilerden gelmişsiniz de artıya çevirmeye çalışıyorsunuz ya da artıları bulmaya çalışıyorsunuz. Sonra döndüm dedim ki ya benim eksi, başkalarının eksi dediği şey aslında benim hepsi artılarım ve gerçeğim. Ben neyin mücadelesini veriyorum? Ben sahip olduklarımla yolda devam edersem aslında... Belki bu samimiyet, açık sözlülük, dobralık diye tanımlanan şeyler benim için vazgeçilmez oldu ve en iyi dostlarımdı. Yani önce kendinizin dostu dostu olmalısınız, kendinizle konuşmalısınız, kendinizi dinlemelisiniz. Sonraki süreçte evet ya yolumu buldum. Niye buldum? Çünkü kendimi kabul ettim. Benim Beni insanların yargılayabileceği ya da işte sohbet konusu bile olabileceği her şey aslında benim gerçeğimdi. Onları önce ben masaya yatırdım, ben kestim, biçtim, ben anlattım, ben hikayeleştirdim. E, ve rahatlıyorsunuz. Konuştukça insanoğlu rahatlar, konuştukça barışır, konuştukça kabul eder. E, o yüzden de konuşmayı çok seviyorum <gülüyor> herhalde ondan dolayı böyle Öyle bir durum iyi ki de anlatıyorsunuz çünkü o şiddet ortamı ne yazık ki ne acıdır ki normalim dediniz ya ben oraya takıldım hakikaten hani o kadar şiddetin içinde büyüyor ki çocuklar o zaman şiddet onların bir normal haline geliyor acı bir durum maalesef ama siz bu yaşadığınız aslında büyük bir travma o ortamın içinde olmak ve büyümek ama o travmayı kendi hayatınızda pozitife dönüştürmeyi başarabilmişsiniz, kendinizi olduğunuz gibi kabul ederek. Doğru anlıyorum, öyle değil mi? Aynen, aynen. Ya kabul, yani reddetseniz ne olur ki, kendinizle uğraşırsınız. Yani kendimle uğraşacağımı, aşağıya çekeceğimi, önüme çıkan engellerle uğraşırım, hayatta uğraşırım, kendimi var ederim. Yani bu da... E, İnsanların, ben çevreme baktığımda insanların kendini ifade etmede ya da gerçeğini ifade etmede çok zorlandıklarını gördüğümde e, üzülüyorum ve desteklemek istiyorum. Yani hiçbir şey başkası için ayıp olabilir, yargılayabilir ama bizsek hiç kimsenin e, bilmediği bir konu hakkında yargılama, dışlama ya da göz ardı etme bir hakkı yoktur. Bu hakkı biz veririz, o zaman vermeyeceğiz hakları. Başkasının da hakkını yemeyeceğiz. Yani bize yapılmasını istemiyorsa biz de başkalarını yap yapmayacağız. O birazcık beni herhalde bıçkınlaştırdı mı daha net ve çözüm odaklı bir e, karakterim var. Yani ben e, şey sevmiyorum. Ya Bir şey varsa oturup konuşalım. İkili ilişkide de bu böyledir. Dostluklarda da böyle. Müşteri ilişkilerinde de böyle. Çok uzattıkça zaten e, kronik sorunlara sebep oluyoruz. Açık, net olmakta fayda var. Yani açık olduğumuz için kim zarar görmüş ki? Yani kısa bir süre belki göz ardıydı, dışlanırsınız ama doğru her zaman doğrudur. O yüzden değişmiyor. Peki İstanbul yolculuğunuz nasıl devam etti? Oraya geçelim mi? Siz evet, evet, İstanbul'a geldiniz. Nerede? Evet, Eren Kökesi. Pardon. Evet, hayır. Erenköy Sitesi zaten şey diyorum. Benim CV'mdeki en en havalı yer Erenköy Sitesi. Ben geldiğimde de herhalde şu andaki özel okullar değerindeydi. Çok kıymetli bir okuldu. Orada tabii... Yani işte liseyi bitirdim 3 senede. 3 senedeki eğitim hayatı benim 8 sene, geçmişteki 8 senemin telafisi için yeterli bir zaman değildi. Ancak adapte oldum, ancak öğrendim. İşte orada takdirle geçerken burada 5 almak benim için 10 almak gibiydi. Yani orada da şeydir, ben eğitim hayatımda da bana ne faydalı olacaksa onu alıp diğerlerini ise laf olsun diye gözlerde ettiğim dersler ve konular olmuştur. Yani ben böyle çok masa başında oturayım, hiçbir zaman doktor, mühendis ya da böyle masa başı bir şey hiç hayalimde yoktu. Ama adını tanımlamadığımız durumlar bunlar o zaman. Yani girişimcilik diye bir şey yok. Ondan sonra ticaret erbabı var. Kadınlar işte e, okuyor, Aileleri izin veriyorsa bankada olmak çok önemli bir konu. Çalışma hayatında özel sektörde kız çocuklarını e, istihdam etmek çok tehlikeli geliyor ailelere. Belki de o Türk filmlerindeki durumlardan mı? Hani özel sektöre giderse patronun e, işte bilmem tacizi macizi. E, evet. Hep bir şey vardı. Çünkü Efendim? Türk filmlerinde biz kadınları çalışan kadınları ofiste görevli ya da sekreter olarak ve sürekli patronun ya da diğer çalışma arkadaşlarının tacizine uğrayan figürler olarak gördük. O yüzden de kimse çalıştırmak istemedi ama çalışıp ne yapacaksın, kötü yola düşersin deniyordu. 70'li, 80'li yıllardan bahsediyoruz, öyle değil mi? Sizin İstanbul'da olduğunuz. Yani ben 80, 87, 80'likten bahsediyorum. Ama o zaman da hani ben ab, benden bir büyük ablamın çalışma niyetindeki kulağındaki şeyler, hani böyle şeyleri duydum. Yani kimse de kız çocuğunu işte bir özel sektörde çok barındırmak istemiyordu. Hani koç gibi ya da çok büyük kurumlar gibi olabilir ama bankaydı. Ya da devletti de herhalde. Yani bizim ailede çok devlet memuru da yok. Erhanik Akı sonra e, Açık Öğretim Fakültesi Türkiye'de ilk defa açılmıştı. E, benim de e, işte bu 8 senenin telafisini 3 sene yapamayınca doğal olarak çok iyi bir üniversiteye puanım yetmedi. Bir tek Eskişehir sinema televizyona yetiyordu ama orada da ailem İstanbul dışında, hani ben de mi istemedim onu da tam hatırlayamıyorum. Ama abim beni şöyle yönlendirdi, bak dedi bütün dedi, işletme iktisat mezunları herkes örgün bölümde okuyor gibi gözüküyor ama herkes aslında dışarıdan gibi okuyor. Açık öğretim mezunu ol, hiç olmazsa bir an önce gir, hem de şey hızlı da hayata atılırsın gibisinden. Ve ben açık öğretime, e, kaydımı yaptırdım. E, bizi, ben ilk mezunlarından olduğumuz için bizim bir şansımız vardı. İstanbul Üniversitesi ve Marmur Üniversitesi'nde e, öğleden sonraları dersleri alıp e, örgün bölümde okuyanlar gibi girebiliyorduk. O şekilde e, seçmeli olarak istediğim hocadan, istediğim ders saatlerinde dört e, yılda üniversiteyi bitirdim. Adı gibi bütün kapıların bana açık olacağını beklerken ama bütün kapılar kapalıydı. Çünkü, çünkü bir ülkede bir üniversite açılıyor ama toplum, iş dünyası, bu belki bu üniversite açanlar bile buradan mezun olacakları ne güveni var ne itibar etmişler. Ama sadece işte herhalde açıkta kalan gençleri en azından üniversite mezunu diplomasını alsınlar çıksınlar psikolojisi vardı ki insan kendi oluşturduğu sistemden çıkan insanlara ya senden bir şey olmaz diye. ...seni de iş dünyası kabul etmeyecek der mi? Ama maalesef böyle bir durumda karşı karşıya kaldım iş hayatı içinde. E tabii bu genç ruhunuz da sizi yaralıyor. Nasıl yaralıyor? Ondan sonra... ...yaraladı ama sizi de bıçkınlaştırıyor bir şekilde. Nasıl bıçkınlaştırıyor? Dedim ki yani nereye başvursak açık öğretim mezunuyuz diye almıyorlar ve beni tanımayanlar, bizi tanımayanlar bizimle ilgili bir yargıya varmış ve bizi bir yere oturtmuşlar. Ee, hiç unutmuyorum bir bankanın sınavına girdim ama o dönemler topil de vardı. Yani böyle referans usulü işte bunun kızı gelecek e, sınavı alın gibisinden. O kısmı ama ben gerçekten sınavı mı geçtim? Yani gerçekten referans mı işe yaradı kısmını bilmiyorum. Aradan çok uzun yıllar geçti açık net konuşabiliriz ben bankaya girdim girdim ama beni kapanacak olan bilgisayarı olmayan bir şubeye verdiler ya yani aslında ayıp olmasın diye alınmışım ve orada yine sizi göz ardı ediyorlar bunu belki yıllardır bunu böyle anlatıyorum çünkü hikaye bu benim ruhumda bıraktığı iz bu bunu başka kelimeleri başka şekle de dönüştüremiyorum Belki ezberi bozamıyorum bu kısımlarda ama kusura bakmasınlar. İş böyleydi. Gittim küçük tüpte çay demlenen bir şube. İstiklal Caddesi'nin bir arka sokağı ve başka bir dünya. Yani inanılmaz bir gerçek. Hayatımda hiç görmediğim korunaklı büyüdüğünüz bir semtten çıkıyorsunuz. yeşil çamın göbeğine düşüyorsunuz. Yani enteresandı. Oradan o zaman 87 farklı cinsel tercihleri gördüm. Farklı hayatları gördüm. İstanbul'da kalan azınlıkları gördüm. Ermeni Rum vatandaşları. Ticaret, otoyetek parçaları onların elindeydi. Ticaret yapanları gördüm. Yani dedim ki ya müntah hayat böyle bir şey. Belki işte çok iyi okullarda mezun olamadın ama hayat seni öyle bir üniversiteye koydu ki. Yani en baba üniversiteden çıkan bile hayatı bu kadar iyi gözlemleyip iyi konuşamaz hayatla. O seni söylüyor. E, tarla başı benim, MBA'ymdi gerçekten öyle. E, sonrasında e, tabii sizi hırslandırıyor. Ben çok hırslı, çok gözükmek isteyen, çok lider bir karakterim olduğunu bilmiyordum. İş hayatına girince bütün kadınlar gibi. Biz hayatı ilk işe başladığımızda parayla tanışıyoruz, insanlarla tanışıyoruz, sosyalleşiyoruz. Erkeklerle iletişim kuramadığımızı görüyoruz, utanıyoruz. Sokakta yürürken başımız yerde bunu kadın olmanın gerekliliği gibi algılamışız. binlerce kulağa üstlenen, binlerce kulağa konuşulan şeyleri aslında sosyalleşirken e, üzerinizdeki etkilerini de görüyorsunuz. Yani özgür olmakla özgürlüğün ne olduğunu anlamamak arasında bile bir gelgitiniz oluyor. Ee, ama orada Güneydoğu'lu olmak şey de iyi bir şeydi. Onu fark ettim. Çünkü Urfa Siverekliğim dediğimde oradaki insanlar sizi koruyor. Birden birilerinin bacısı oldum. Birden siz o kişiliğinizle, vücut dilinizle sergilediğiniz karakterle birileri tarafından kabul görüyorsunuz. Gibi, gibi Çünkü o sokaktan yürüyüp servise binmek için Taksim'e kadar yürümeniz ve Gezi Parkı'nın içinden geçip e, Orada Marmara bir otel vardı, onun önünden servise binmeyi düşünsene karanlık yolları. Ama e, olsun dedik. E, gerçekten müthiş bir süreçti benim için. Ben bir kere ticaretin e, insanlar üzerindeki gücünü orada gördüm. Hiçbir kadın e, iş sahibiyle hiç karşılaşmadım bir kadın girişimciyi görmedim. Hiçbir rol modelim olmadı. E, ama ben ruhun cinsiyetinin olduğunu düşünmediğim için e, girişimciliğin de cinsiyeti yoktur dedim. E, erkek müşterilerin e, o ticaretle para kazanmadan da yarattıkları e, etkiden dolayı ne kadar güçlü, ne kadar özgüvenli olduklarını fark edince bunun sebebi Önceden hayatın içine dahil olmaları, önceden para kazanmaları, önce iktidarın keyfine vardıkları için erkekler daha çok dışarıda. Yani o yüzden çalışmayı çok sevdim. <gülüyor> ben de kadın olarak hiçbir zaman ya ben kadınım. Kadın e, cinsiyetinden kaynaklı şu şu şu dayatmalar var, müntah sen de kendine bunlardan ilham alma, evin olacak, çocukların olacak, eşin olacak, hiç kafamda böyle bir hikaye hiç dönmedi, hiç dönmedi. kafanızda dönmemiş olabilir ama ailelerin o çok yoğun hala da devam eden baskıları olur. Hele de bir kız üniversiteyi okuduysa aa tamam artık e, çoktan aslında evlenme çağı gelmiş oluyor da geçmiş oluyor. Ailenizden baskı gelmedi mi size, hadi evlen, hadi evlen diye? Bir ailem var çünkü çok sosyal demokrat, herkesin okuduğu kadın erkek ayrımı yapmadan belki o bölgede yaşamaktan ya da toplum içinde kabul görmek için kız çocuklarına dayatılanlar vardı. Bu zaten bütün biz kız çocuklarının beyninin içine işlenmiş bir durumdu. Biz nerede ne yapıp yapmayacağımızı biliyorduk zaten. Ama benim ailemde sen kız çocuğusun, evleneceksin bize böyle bir hayat önümüze sürülmedi. O yüzden çok şanslıyım. Yani Güneydoğulu aileleri algısı batıda çok farklı. O filmlerdeki yine sanat dünyasının, o sinemacıların, o tiyatrocuların farklı bölgeleri işleme şekilleriyle toplum birbirini tanıdı. Ta ki dijitalleşme belki olana kadar. Yoksa herkes bir filmle, bir hikayeyle, kendi e, ön yargısıyla kesip biçiyordu insanları ya da bölgeleri. O açıdan ben şanslıydım, öyle bir durumda hiç karşılaşmadım. Zaten sonradan bu kadar özgüvenli ve cesaretli olmanız zor olabilir. Belki çok hata yaparak elde ederdiniz ama doğuştan ailede herkes öyle bir şey, cesaret özgüvenli insanlar var. Ben de onları zaten rol model aldım. Başta annem ve ablalarım, yani çevremde hiç ben zayıf karakterli bir kadın görmedim. Ne halam, ne teyzem. Hatta e, erkekler belki dışarıda çok daha güçlü e, tavırlar sergiliyorlar ama evde herkes şeydi, e, eşitlikten yanaydı. Çünkü kimse ağzın tadını bozmak istemiyordu bence. Kesinlikle. Halen de öyle ya. Gerçi evlerde hani kadınların sözü geçerli gibi görünse de yine de aslında atarkil bir toplumuz maalesef. Peki liseden sonra e, bankada başladın Mer Bankadan sonra yolculuk nasıl devam etti, kariyer yolculuğumuz? Bankadan sonra ben 3 senede eğitmen oldum dış dış işlemlerde ve şef oldum. Yani bankacılık tarihi çok nadirdi böyle. Çok hızlı kariyer basamaklarını tırmandım ama ben hiç ait hissetmiyordum. Çünkü ben sabah 9, akşam 6 insanı değilim. Bunu bankaya başladığımda gördüm ama yapacak bir şeyim yoktu çünkü e, sermaye yok, e, network yok. O zaman network olduğunu bilmiyoruz tabi. Ondan sonra nereye nasıl gideceğinizi bilmiyorsunuz. Navigasyon yoktu yani girişimcilik navigasyonu bile yoktu. Hani mentor, paraya, sermaye nasıl ulaşırsınız, bilgiye nasıl ulaşırsınız yoktu. E, o açıdan e, benim e, kanatlarım da uçabilmem için biriktirmem gerekiyordu. Ben o döneme aslında hep biriktirerek geçtim. Hem bilgi, hem insan, hem network açısından. E, eşimle tanışınca, e, benim bankada müşterim değildi. herkes e, banka evlendim duyunca sanki zengin bir müşteri buldum da evlendim, e, önyargıları da oluşuyor. Yok vallahi, onda da bir şey yoktu, bende de bir şey yoktu. E, evlenmeye karar verince... E, eşim... <gülüyor> <gülüyor> evet ya. Yani... Ama müşteriymiş, vardır bir şeyler. <gülüyor> Millet böyle mi dedi? Herkes altını kazıyor. Hani bankada çalışan birisi olunca bir de işler de yolunda gidince yani mutlaka zengin bir müşteri. Onu da espriyle araya katmış olayım. E, sonrasında biz evlenmeye karar verince e, o da zaten kendi işini yapmak istiyordu. Ben de yapmak istiyordum. E, bankadayken biz e, güvensel tesis hizmetlerini kurduk. E, o kendi arkadaşlarıyla birlikte bu işe start verdiler. Ben bir buçuk sene sonra evlendikten sonra da hemen ayrıldım. ve şirketin İçine dahil oldum. Dahil olduktan sonra gerçekten şeyi gördüm, başka bir hayatı gördüm sevgili Tülay. Nasıl bir hayat? Mavi yaka denilen bir kesim var. İnsandan insana hizmet veriyorsunuz, müşterinin evindesiniz. Gizlilik ilkesi şart, mahremiyetler var ve eğitimsiz bir kesim ama sektörü size biçtiği bir değer. Ya benim hayatım hep algıları tersi çevirmekle, uğraşmakla geçti. Yani o yüzden eksiği artıya çevirme konusunda çok başarılıyım. Felsefe yapmayı öğretti bana bu durum. İyi kelime seçip, iyi cümleler kurmayı, yani hayat beni konuşturuyor gerçekten. Çünkü sermayem neydi? Değerlerimdi, bir de şu dilimdi. Bir de çok çalışkanım, dayanma gücüm yüksek. Ee, güven sana geçtikten sonra dört sene hiç çocuk yapmadım. Bütün temizlik sektörünü anlamak, Bilmediğim işi için alın teri dökmeden onu yönetebilmenin mümkün olmadığını zaten öğrenmiştim. Yani çıkıp, Türkiye'de patron olmak çok kolay. Belki dünyada da öyledir. Şirketi kurduğunuz anda patronsuz, otomatik bir sıfat veriyor Ama ben benim niyetim patron olup bir yerde oturmak değildi. Biriken enerjimi, bilgimi, tecrübemi aslında filyata dökmekti. O yüzden şey, deli bir gücüm vardır halen öyle bazen çalışan ya mutanım diyorum ki ya hani bir beni geçseniz şu enerji konusunda gibi e, ve e, başka bir sektörde şunu gördüm lüksün kıyısında yaşayanlar diye bir tabirle e, mavi yakayı anlatmaya çalıştım. Evet lüksün kıyısında yaşıyorlar ve siz onlara hak ettikleri hiçbir şeyi verme niyetinde değilsiniz ama merhameti yüksek. E, sosyal adaleti inanan, eşitlik için mücadele eden bir toplumda yaşıyorsunuz aynı zamanda. E, zekatı, fitreyi bilen e, bir toplum. Ama biz sağımıza, solumuzu, birbirimizi göremiyoruz. Yani eşitliğe körüz. E, doğruluğa körüz. Ondan sonra ya dedim, donkişot oldu bir anda kendime, donkişot. Yani Kimle savaşacağım? Hem, hem ticaret yapacaksınız, güçleneceksiniz, hem de savaşacaksınız. Yani e, Vallahi yılmadan işte yıl 2021 hala sektör, halen bu işin algısının çok oturduğunu düşünmüyorum pandemiye rağmen. Zaten bilen müşterilerle yol alıyorum. Buna inanan, yani ben şöyle diyorum, temizlik aslında bir kültür ve vicdan işidir. Kültür müşteride ve bu işi satanda, vicdan ise yine o işi yapanlarda, o hizmet üretenlerdedir. O yüzden pandemiyle birlikte birazcık tamam dedim ya işte hak ettiğimiz değeri bulacağız derken yine kanıpsama ve özür sene konusunda çok hızlıyız. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyoruz. Pandemi yani biz yine ben şimdi geriye yine döndüreceğim sizi. Şimdi bir kadın olarak güven sandasınız. Şirketi yönetiyorsunuz. Peki hangi zorluklarla karşılaştınız? Kadın olmaktan kaynaklı hangi bakış açılarıyla, hangi tavırlarla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 Peki Güvensen kurulduğundan bugüne nasıl bir gelişim kaydetti? Ve sizin başka girişim, girişimleriniz de var. Onlardan da bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, güvensen kurulduğundan bugüne kadar bizim sektörde sürdürülebilir olmak başı başına bir olaydı zaten. Ee, ben şunu gördüm. Müşteri ihtiyaçları netti. Ee, müşterinin beklentileri de netti. Ben müşteride çalışanda vazgeçilmez olmanın derdine düştüm. Evet, çünkü sürdürülebilir olabilmek için çok doğru müşterilerle doğru bir yolculuğa çıkmamız gerekiyordu. Ama müşterileri de hiçbir konuda hayal kırıklığına uğratmamanız. Bizim sektör insan olduğu için yasal mevzuat, işçi sağlığı, güvenliği eğitim gibi konular gerçekten çok önemlidir. Müşterilere hep şunu anlattım. Temizlikle ilgili bir kusuru telafi etmek çok kolaydır ama yasal mevzuattaki... Kusurları telafi etmek çok zor. Çünkü itibar yönetimi var orada. Hem müşterinin itibarını yönetmek hem kendin itibarını. O yüzden e, hep ticareti bir duyguları yönetme sanatı olduğunu tanımladım. Temizliği de hayatın temizlikle başlayıp temizlikle bittiğini. Bir doğduğumuzda bir öldüğümüzde yıkandığımızda temizliğin bu kadar önemli olduğunu. Birazcık da insanların ruhuna, beynine dokunarak bu işin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Şirket çok büyüdü. Türkiye'ye ilk açılan firmalardınız. Ben 99-2000 yılının başlarında Türkiye'nin her yerindeydim. Kendi çalıştığım bankanın en büyük tedarikçisi oldum. Evet, sonra oradaki konuda aslında memuriyetli çalıştığım bu performansımın ticarette benim için ne kadar önemli bir anahtar ve büyük bir sermaye dönüştüğünü bu da benim hayat hikayemdeki dönüm noktalarındandır. Düşünsene çalıştığınız banka diyor ki ben sana vermeyeceğim de kime vereceğim? Çünkü benim yetiştirdiğim birisin Burada da işte o performans. Aslında kimse patrona çalışmıyor. Herkes kendine çalışıyor. Ve hayatına çalışıyor. O yüzden çok büyüdük. Müthiş işler yaptık. Hep Türkiye'nin ve yerelin ve globalin çok büyük firmaları hep müşterilerimiz oldu. Halen de öyle. Ben bu sektörün butiği, bu sektörün gerçekten darbe, yani bu sektörden darbe yemiş ama sağlam bir tedarikçi arayanların hep firması olma hedefiyle yola devam ettik. Çok sosyal sorumluluk projeleri yaptım şirket içinde. Mavi yaka hikayeleri iki yakamızı bir araya getirdik. Kusursuz ev işleri eğitim projesi. Ev hizmetlerinde çalışan kadınların sertifikalanması ve hayata dahil edilmesi konusunda e belediyelerle sayısız kadına ulaştım. İşsiz kadına sertifikalandırdık. E sonra e Green Step diye e şey mimarlık ve mimarlık ve detaylara aslında bina bakımı ile ilgili e, danışmanlık e, şey bir eğitim projesiydi hatta onun adını şöyle koydum haddimizi açtığımızı biliyoruz diye çünkü Türkiye'de bir temizlik firmasından gelip ya şu taşı dişli seçmen lazım şu malzeme şu olsun dediğinizde insanlar size bir haddenizi bildirir. O yüzden onlar bildirmeden ben kendime bildirerek dolaşıyordum. Ondan sonra e çünkü ben ticaretinizi yaparken sektörünüzde gördüğünüz sorunları da çözerek yol almanız gerektiğini inanmıyorum. Bu bir sorumluluk. Girişimcilik de bir seçilmişliktir. Sadece size e, hayat size versin, sizi doyursun diye vermez. Aslında onu kendi ekosisteminiz içinde çalışanlarımızla Sistem içinde bunu paylaşım platformu ve siz de o yüzden seçtinizdir. Bunu da öyle adlandırdım. Başka türlü kolunuz kalkmaz, kazandığınızı paylaşmak istemazsınız çünkü. Ee, Güven Sanı iyi gidiyor. Ee, hani benim de... bir araya girdim. Güven kaç kişi çalışıyor? Bunların kaç kadın, kaç erkek? O bilgileri de paylaşıyorsunuz. Tabii Güven Buğum'un imzacısıyım. Cinsiyet eşitliği konusunda yıllardan beri belki 15-20 yıla yakındır imzacılarındanın yüzde 43 kadın istihdamı, e, diğeri erkek. Bunun da sebebi çok net zaten. Hizmet işi olduğu için insan gücüne dayalı. Siz e, şey, güce dayalı performans ve yetenek yönetimi yapmak zorundasınız orada. E, bizim sektörde genelde çalışan sayısında çok itibar ederler. Benim çalışan sayılarım 2000 bin, üç bin, bin oldu ama şu anda binin üzerindeyiz. Niye böyle? Çünkü ben şunu söyledim, bir şirketin sürdürülebilir olması varlığını, kalitesini, değerini bozmadan devam ettirmesidir en büyük sermaye. Çünkü biz asker istihdam etmiyoruz, çok adam olsun çok şey. Bu da bizim sektörde çok yabancı şirket var. E, 2015'te bir slogan yazdım. E, Yerel firma olmanın gücü ve hizmet üretimi diye. Yerelin kayısıçarısı, yaşaması şart. İyi ise tabii ki. Değer yaratıyorsa, e, gerçekten farklılıklardaki üzerine kurduğu varsa, yerelin yaşaması da çok önemli. Bizim sektörde çok yabancı sermaye var. Biz onlarla rekabet ediyor muyuz? Onlar mı bizi yaşatıyor? Bir kısmını bile bilmiyor. Çünkü çok e, müthiş bir pazar payı var burada. E, ama biz yolumuzdan e, yarattığımız değerden hiç vazgeçmedik. Sonra e, 39 Kalamışı duymuşsunuzdur. 39 Kalamış e, Marina e, Otel Restoran diye 2016'da açılması gereken bu otel e, maalesef 15 temmuz, ondan sonraki ekonomik krizlerle birlikte 2019'da açılışını yapabildik, yaptık. 3 ay sonra pandemi patladı, ee, şu anda da ticaretin başka bir noktasında e, nasıl iş yapılır, nasıl top çevrilir, nasıl var olduğumuzun hikayesini yaşıyoruz herkesle birlikte. Ona ee, nasıl giriş yaptınız, nasıl karar verdiniz açmaya? E, Şimdi Güvensan'da yatırımlarımızı, kazançları tabii yatırımlara çeviriyorsunuz. Yatırımlara da daha çok böyle gayrimenkul e, alımları yapmıştık. E, Kalamış Marina'da bir mekanımız vardı. E, önce orada oturuyordum. E, sonrasında da ya bu ev çok büyük. E, hep de Anadolu yakasında da bir butik otel yok Marina'da böyle e, denize yakın Kadıköy tarafında. E, eşime fikriydi. Önce ben çok istemedim ama sonra da tamamdı Çünkü ortağız aynı zamanda. Tamam o zaman kolları sıyırdık, girdik bu işe. Ee, 2019 Aralık'ta açılışını yaptık. Yaptık ama 3 ay sonra dediğim gibi pandemiyle. Butik Otel olması gerçekten büyük bir avantajdı. Çünkü pandemi bir de Güvensan'ın e, vizyonunu, know-how'unun içeride olması bizi bir tık daha çok hızlı adapte ettirdi. Çünkü Güvensan'da zaten pandemi patladığı anda biz ekosistemimizi, bilgi becerimizi, know yaydık. Neler yapmamız gerekiyor artık bu, bu andan itibaren? E, o yüzden o otelcilik, bana hep şey dediler, ya bilmediğim bir sektör, ne işim var orada? İnsanlar zaten bilmediği sektörlerde yaratıcılığı tavan yapar. Bildiğinizde bir süre sonra biliyorsunuz o çamurun içinde. Ben de şey dedim, bana böyle çok şey gelince soru, bir cümle yazdım. Aslında bilmedikleriniz yeni hikayelerinizdir. Çünkü orada yaratıcılık başlar, orada dayanma gücünüz artıyor. Çünkü toyluğunuz var. Şimdi Güvensan'daki olaylara benim tavrım, tahammül gücümle, 39'daki durumlara tahammül gücüm arasında çok fark var. Yani yeni doğmuş bir bebeğin gazını alman gerektiğini biliyorum. Diğerinde hadi kalk kendi ayakların üzerinde dur. Bu kadar yaşım var falan filan diye söyleyebiliyorum oradaki arkadaşlara. Öyle yani. Peki, Seviyorum. Bir de restoran var, değil mi? O otelin içinde mi, ayrı mı? Otelin altında o da bir şansı oldu. Aslında ikisi farklı ama otelle birlikte hareket ettiği için restoranımız da kapanmadı. Çünkü otel müşterileri için bir restoranın varlığı çok önemliydi. Temiz otel belgemizi de aldık bu süreçte. Çünkü çok hızlı dediğim gibi adapte olduk. Büroveritas'ta da çalışıyoruz. O yüzden haftalık denetimlerimiz yapılıyor. Biz zaten çok da ana baba günü değil. Zaten 39 oda var. Ama hem müşterilerimizin hem kendi ilişkin kurallarına uyarak bu dönemi umarım daha fazla yara almadan hem ekonomik hem rüysal hem fiziksel Anlamda hem bireysel hem ülke olarak, dünya olarak yaranmadık. İnşallah atlatırız. E zaman zaman herkes gibi bizler de sıkıştırıyoruz. Yani nedir bu diyoruz yani işte. Hayal gibi değil mi? Evet, yani böyle şey gibi bilim kurgu filmleri olur ya, Walking Dead'ler gibi falan hani resmen öyle bir filmin içindeyiz. Ve biteceği de görünmüyor yani aşılamalar evet başladı ama bu sürecin aşılarla birlikte daha iki yıl devam edeceği ve iki yıl sonra da ne olacağı da hala belirsiz. Genel olarak baktığınızda ah. hani evet sizin restoran ve otel gerçekten bir şanssızlık olup pandemi dönemine gelmiş ama anladığım kadarıyla hala ayaktasınız ve nihayetinde restoranlar kapalı da olsa otel olarak hizmet veriyorsunuz. Ama bir taraftan da güvensan sizin aslında en büyük iştirakiniz. Pandemi sizin e, güven sen açısından söylüyorum, işinizi nasıl etkiledi, ne yaptınız ve nasıl bir beklenti içindesiniz şirket olarak? E, pandemi ilk herkes gibi biz de şoka girdik. Hey, ne oluyor, nereden geldi bu diye. E, hızlı aksiyon aldık, biz hiç sahadan ayrılmadık. Sağlıkçılarla, temizlikçiler yani hizmet sektöründe olanlar herkes sahadaydı. Yani öyle bir lüksümüz yoktu bizim. Çünkü bir yüzde Mart gibi, Mart'ın zaten sonu gibi başladı, Nisan-Mayıs yüzde yirmi, yirmi beş gibi bir küçülme oldu. Bu bütün sektörlerde oldu. Herkes böyle bir şoka girdi. Ondan sonra yeni dünya düzeni geliyor. Hey uyanın, kendinizi hazırlayın. Yeni dünya, yeni dünya. Bir dakika. Yani bu kimin dünyası, bunu kim empoze ediyor? Arkanıza dönüp bakıyorsunuz. Anadolu. Ya da fiş teknolojiyle bunlarla aşırı değişik olmayanların dünyası hiç değişmediği halen 50'leri, 60'ları, 70'leri yaşayan insanlar var bir yıl olarak. Ee, o yüzden e, Allah'tan ciddi bir bilgi beceri. Yani benim Güvensan Akademi var. Ben işin başına geçtikten sonra ilk yaptığım iş akademiyi de kurmaktı. O yüzden çok yazı var, çok bilgi var. Onları hemen bir muhteşem bir sunum haline getirdik. Bizimle e, datamızda olan herkesle paylaştık. Artık temizlik ve dezenfeksiyon birbirinin ayrılmaz parçası. Bu bir lüks değil. Temizlik lüks değil. Dezenfeksiyon lüks değil. Çünkü hayatın içinde yaşam koşulları değiştikçe hastalıklar da şekil değiştiriyor. E, o yüzden e, uyum sağlamak teknolojiyi, uyum sağlamada hızımıza yetişen yok. Ama kişisel olarak bakımımız, varlığımızın devamlılığı için de temizlik işler. Ona baktığımızda hep göz ardı etmişiz. E, şu anda... Müşterilerimizin ve bizlerin bu bunun artık kalıcı bir kültüre dönüşme niyeti bu durumu sürdürülebilir olmasına iznat edecek. Yok bu gelip geçecek de değil, yine eski tas, eski hamam olursa yine böyle gel gitler böyle pandemi tarzı patlamalar belki yaşayacak. Çünkü ortamda bunu gösteriyor. Şu anda müthiş bir dezenfeksiyon talebi var. İnsanlar şoka girdi. Yani herkes eline beyaz tulumu giyen, o pompayı alan herkes bir anda dezenfeksiyonda yetkin ve kişi olarak ad Hani doktorların beyaz örnek giyip itibar görmesi gibi. Biz orada dedik ki bir dakika, müşteri bilinçlenmesi her zaman bizim için önemli. Çünkü müşterimizi ne kadar bilgiyle donatırsanız o kadar doğru tercih yapar ve haksız rekabete uğramazsınız. O yüzden... Aslında dezenfeksiyonda kullanılan ürünler nedir, nanoteknoloji ürün nedir, hangi ürün nerede kullanıyoruz, bu leve nedir, manuel uygulama nedir gibi, gibi müthiş bir sunum hazırladık ve gönderdik. Artık gerisi müşterilerin kabulü ve uygulama kararına bağlıydı. Bizim çalıştığımız müşteri portföyümüz gerçekten, gerçekten... Bunun bir kültür olduğunu biliyorlar. Hani biz dostumuzu seçer gibi müşterimizle birbirimizi seçtik. O yüzden şu anda her şey top yolunda, iyi gidiyor ama her dönemin bir cabar firması çıkar ortaya, fiyat politikasını, hizmeti, beklentileri alt üst ediyor. Şimdi bir de bütçeler var. İnsanlar bence arada kalıyor. Ekonomik anlamda çok zarar gördük. Bir ekonomik bir de e, dezenfeksiyon temizlik ve bunun için harcanması gereken bir bedel var. Artık orada karar e, müşterinin ve bireysel kararlar devreye giriyor. Biz e, vardığımızda devam ediyoruz. Bu arada e, çok büyük kurumlar bizimle Türkiye geneli kampanyalar yaptı dezenfeksiyonda. İsim vermem gerekir mi bilmiyorum. Görebilirsiniz, arzu evet. edilseniz önemli değil. Bankası, Anadolu sigorta... E, ve bazı global firmalar, onların ismini vermeyin belki sorun olabilir, onlarla Türkiye genelinde dezenfeksiyon kampanyaları yapıldı bizimle. Bu firmalar tarafından tercih edilmek, Türkiye genelinde bu hizmeti verebilme gücümüzden dolayı da hızlı hareket ettik ve hızlı aksiyonlar aldık. O yüzden yani gelgitli de olsa ruh hallerimiz, Türk müşterilerin de ruh halleri gelgitli, herkesin ruh hali gelgitli. Birbirimizi anlayarak, birbirimizi pamuklara sararak iş ortaklığımızı devam ettirmeye çaba gösteriyoruz. Tedarikçi olmak zor, onu söyleyebilirim. Eminim çok daha iyi yakından gözlemişsinizdir. Ee, girişimci kadınlar ya da çalışan kadınlar hangi sorunları yaşıyorlar sırf kadın olmaktan kaynaklı ve sizce neler yapılmalı? Ee, vallahi kültür. Yani bu ülkede ya da dünyada Cinsiyetçi kodlamalarla başlayan, adını kültür, gelenek, görenekler dediğimiz kavramlarla kendimize engeller koymuşuz. Yani buna kadını içinde geçerli, erkeği içinde geçerli. Ben kendi sürecime bile baktığımda, biz kadınların hep bir korunarak büyütülüyoruz. Hep bize bir şey olacak, bize bir şey olursa da ailenin başı yere eğecek.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 Ya baksana maviye, yeşile, sen de yaşam tarzını değiştirsene, değişmeyen bir insan kaynağı var. O yüzden kadın olmak zor, erkek olmak da zor. Bunu da belki sonradan soru gelecekse, erkekler konuşuyor da bunu da öyle masaya yatırdım. Yani zor bir durum var, zorluğu da bizler iki taraf yaratıyor maalesef. Erkekler konuşuyor. bahsedelim mi? E, kaç yılında başladınız Yok. ve niye başladınız siz bu projeye? Ya başlamamın sebebi yani 2004'ten beri sivil toplumlardayım. Yerel ve global çok STK'da oldum. Ta ki Arya'yı kurana kadar sevgili Ahu'yla birlikte. O döneme kadar biriktirdim. Yani hem kendi işimden dolayı, girişimlerimden dolayı hem de hayatın içinde. Ya biz kadınlar için bir şeyler yapmaya çalışırken farkındalık yaratmak, rol modellik. E, Dünya Kadınlar Günü'nde... Devlet geliyor, erkanlı, erkekler geliyor, açılışlar yapıyor, tak diye gidiyorlar. Ya bir dakika bizi dinleyecektiniz çünkü konu bizdik. Sizin açılış yapmanıza ihtiyacımız yoktu. Aslında birbirimizi duymamız gerekiyordu. hey gitmeyin kaç yerde espriyle karışık demişimdir. Ya nereye gitti bu erkekler? Aslında tam duymaları gereken zamanda gittiler. E gidince dedim ki ya ben kadın girişimciliği, kadın istihdamı, gençler bilmem ne diye mücadele ederken kendim için, kendimle. Çünkü benim e, geçtiğim yollardan kimsenin geçmesini istemiyorum. Ya kimse, geçmek istiyorsa geçsin de. Hani ben en azından elimden geleni yapayım. E, dedim ki ya bir dakika toplumsal cinsiyet eşitliği diye bir şey var. Feminizmi erkekler nasıl anladı, kadınlar nasıl anladı? Feminizm ne? Ondan sonra neden hırçın kadın olarak yorumlanıyor? Sanki erkek düşmanı kadınların bir arada geldiği bir gibi. Halbuki kadın sorunlarına farkındalık. Sosyal ve ekonomik anlamdaki farkındalık. E, toplumsal cinsiyet eşitliği de kadın erkek iki tarafın bir arada olması. E bunları biriktirdim bir dakika dedim ya erkekler nerede? Sağ mı soluma baktım. Erkekler yok. O zaman dedim ki şu saha kenarındaki erkekleri bir çekelim içeriye. Onlar için konuşalım. Konu kadın olmasın. Çünkü herkes kadın üzerinden konuşmayı sular seller gibi beceriyor. Bir erkeğe erkeklik nedir? Sen kendi cinsiyetinle ilgili neler hissediyorsun? Ne tür kodlamalar altındasın? Ya senin ruhun ezildi mi? Sen özgür müsün? Sorduğumuzda kadından giriyor, kadından çıkıyor. Her seferinde bir dakika konumuz sizsiniz diyorum. E, 2018'di. Yola çıktık. Çıktığımızda da ya deli misin? Vallahi çok taşlanırsın dediler. Ondan sonra risklidir dediler erkekliği konuşmak. Ya biz konuşmayan Kadınlar konuşacak bu konuyu. Çünkü erkekle çok ağır bir konu. Bunu erkeklerin oturup konuşması zor olabilir dedik. 2018'de başladık. Kaç sene? Üç sene bitirdik. Kimlerle yola çıktınız? Adı... Herkezde, toplumdaki herkeste, ben gençlerle, ben yaptığım bütün projeleri gençlerle yapıyorum. Arka Kadın Yatım Platformu'nun içinde yapıyoruz bunları. Çünkü orada da toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili hedeflerimiz ve aldığımız sorumluluklar var. Hep gençlerle projeleri yaparım çünkü onlarla birlikte, yol arkadaşlığı beni de çok canlı tutuyor. Erkekler konuşuyor ama bu defa farklı konuşuyor dedik. Aslında konuşamadıkları için konuşuyor demiştim. Konuşmaları gerektiğine idrak edelim diye söylemiştim onu. Ee, konuşuyoruz. Çok açık yüreklilikle, şeffaflıkla konuşanlar var. Daha kontrollü konuşanlar. Ee, ya erkekliği nasıl konuşuruz e, anlamaya çalışanlar var. Ama konu cinsiyet eşitliği. Çıkış noktası da şuydu Tülay. E, dedim ki e, dünyada kadına yönelik fiziksel ya da psikolojik bir şiddet varsa gelenekselde erkeğe uygulananın Kadına yansıma halidir. Yani hey, erkekler size de bir e, kodlama var, bir şiddet uygulamıyor. İstemediğiniz bir hayatı yaşıyorsunuz, yaşatılıyor. O zaman e, yani bir tek kadına yönelik bir durum değil bu. O zaman birlikte hareket edelim cinsiyet eşitliği. Çünkü insan temelinden hareket ettik. Buradan bir mesaj vermenizi istiyorum. Hem erkeklere hem de kadınlara toplumsal cinsiyet eşitliği neden gerekli ve bunun sağlanması için Herkes ne yapmalı? Toplumsal cinsiyet eşitliği hepimizin meselesi. Yani ne bir kadının ne de sadece bir erkeğin meselesi, hepimizin meselesi. Bu meselenin bizlere olan engellerini, ayak bağlarını gördüğümüzde zaten çözüm için harekete geçmek çok kolay olacak. Çünkü insanoğlu geçmişten beri yaptığı en temel hata şu, sorunları göz ardı etti etrafında dolandı, görmemezlikten geldi. Benim sorunum değil dedi, gelecek nesillere pas etti. Bu, bugünün sorunu. Bugün çözmedikten sonra gelecek nesillere pas etmek tembelliktir, sorumsuzluktur. E, ondan sonra bu benim problemim değil demektir. Hayata karşı e, ihanettir bence, yani insanlığa karşı da ihanet. O yüzden bu sosyal ve ekonomik anlamda özgürlüktür bir ailenin geçimini bir erkeğin sırtında devam etmesi de doğru bir şey değildir. Sonra ha, şeyi şöyle bağlayacaktım, Erkekler konuşur Projesi'nde de şöyle bir sonuç çıktı, bizi bir kadın yetiştiriyor, kadınlar suçlu. Okey, haklılar, bir kadın yetiştiriyor. O zaman bir kadının eğitim hakkından mahrum bırakılmaması için de erkeğin harekete geçmesi şart. Kadının sosyal, ekonomik, her türlü eşitlik konusuna rahat ulaşması lazım. Bunun için mücadele sarf etmesine gerek yok. Üretkenlik için mücadele et. Hak, hukuk, özgürlük için bu kadar zaman kaybı olmaması gerekiyor. Yani olacak şey mi? Ee, bunu kime soruyorum? Herkese soruyorum. Olacak şey mi bu diye. Ee, ama durum böyle bir şey. Ee, i̇nsan ya, ötesi boş. Hepimiz aynı acıları çekiyoruz çünkü. Ya ben kızlarımın bununla bırakmasını tamam. Çok haklısınız söylediğiniz şey. Yani benim geçtiğim yollardan başka gençler geçmesin, geçmesinler. Yani aynı zorlukları, aynı sıkıntıları yaşamasınlar. Ve bu değişim içinde herkes elini taşın altına koyup yapması gerekeni yapıp çaba sarf etsin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ, sağ olun. Çok keyifli bir röportajdı. Herhalde akşama kadar konuşurduk sizinle. Kesinlikle. <Gülüyor> çok sağ olun katıldığınız için. Tekrar çok teşekkür ederim.